Bizden f x eşittir 5 x eksi 4 fonksiyonunun grafiğini çizmemiz istenmiş. Biz bunu sadece x'e değer vererek yapacağız ve fonksiyonumuzun değerinin ne olduğunu hesaplayacağız. Sonra o noktaların grafiğini çizeceğiz ve ortaya çıkan noktaları birleştirip ne oluşturduğunu göreceğiz. Bunu yapmanın başka yolları da var ama bu en kolay ve en temel yolu. O zaman buradaki fonksiyona bakalım. Bu, x yerine herhangi bir sayı koyabileceğiniz anlamına geliyor. Yani ana kümemizi sadeleştirecek olursak, x yerine herhangi bir reel sayı koyabiliriz. Grafiğimizi tabi daha kolay çizmek adına küçük sayılar kullanmayı tercih edeceğim, çünkü 8 milyon gibi bir sayı, sayı doğrusunda çizmeye, göstermeye gerek yok. O zaman hemen grafik düzlemini oluşturalım. Buna x ekseni diyelim, buna da y ekseni. Aslında buna y eşittir fx ekseni demeliyim. x'e ne değer verirsem, denklemde x gördüğüm yere o değeri koyacağım. İşlemleri yaptığımda bulduğum sonuç da benim fonksiyonumun değerini verecek. Şuraya bir tablo çizelim ve bazı değerler verelim. Diyelim ki bu fonksiyonumuzun x değeri, değerleri ve bu da y değeri. Ya da şöyle diyebiliriz, bu sütundakiler fx'e eşit olan y değerleri. Evet, hadi başlayalım eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'yi deneyeceğim. İlk olarak eksi 2'yi deneyelim. x eksi 2'ye eşitse fx neye eşittir? fx 5 çarpı eksi 2, eksi 4. O da eşittir, eksi 10 eksi 4 ve sonuç eksi 14. Şuraya çizeyim o zaman y eksenini kötü çizmişim aslında daha rahat çalışmak için. Biraz daha yer açabiliriz, değil mi? Şurayı sileyim ve yenisini çizeyim. Büyük negatif sayılarımız var ve aşağıda biraz daha fazla yere ihtiyacımız olacak. O zaman buna eksi 5 diyelim. Buna eksi 10, buna da eksi 15. O zaman bu 5 olur. Bu da 10. Yani x eksi 2 olunca, fx eksi 14'e eşit oluyor. O da yaklaşık buralara denk geliyor. Eksi 2'ye eksi 14 noktası. Şimdi bir nokta daha deneyelim. x'e eksi 1 değer verince 5 çarpı eksi 1 eksi 4. Yani eksi 5 eksi 4 eşittir eksi 9. Yani x eksi 1 olunca fx eksi 9 oluyormuş. Eksi 9 da şuralarda bir yerde. Burası eksi 9. O zaman burası da eksi 1'e eksi 9 noktası. Bu f x grafiğinin üstünde. Şimdi de 0'ı deneyelim. x'e 0 verince f x 5 çarpı 0 eksi 4 olacak. O da 0 eksi 4 yani eksi 4'e eşit olacak. Yani x'e 0 verince f x eksi 4 oluyor. Eksi 4 hemen burada ve aslında noktamız da tam burada olacak. Burası 0'a eksi 4. Noktamızı bulduk ve şimdi devam ediyoruz. O zaman x'e 1 verince ne çıktığına bakalım. x 1'e eşit olunca fx 5 çarpı 1 eksi 4 oluyor. 5 çarpı 1 eşittir 5, 5 eksi 4 ise 1. Yani noktamız 1'e 1 oluyor. O da burada. Bir tane daha deneyelim x'e 2 verince ne oluyor? Bir de ona bakalım. O zaman f x eşittir 5 çarpı 2, eksi 4. Yani 10 eksi 4, o da eşittir 6. O zaman x'e 2 verince de f x 6'ya eşit oluyormuş. O da buralarda bir yerde değil mi? Burası 6, evet 2'ye 6. Toparlayacak olursak bunlar sadece ana kümemizden bazı örnekler. Ana kümemizin tamamı değil. Ama ana kümemizin tamamı olmasa da bize grafiği çizmemize yetecek kadar nokta veriyor. Eğer bu noktaları birleştirirsek bir çizgi oluştuğunu göreceğiz. Noktaları birleştirdiğimizde dümdüz bir çizgi olması gerekiyor. f eşittir 5 x eksi 4'ün grafiğini çizmiş olduk.